Yirmi öğretmene, en sevdikleri dersin hangisi olduğu soruldu. Yedi öğretmen, dil, üçü tarih dersi dedi. Geri kalanlardan dokuz tanesi geometri, biri kimya yanıtını verirken, hiçbiri fiziği seçmedi. Yani fiziği seçen öğretmen sayısı sıfır. Şimdi, herkesin sevdiği dersi grafik üzerinde gösterelim. Burada dolduracağımız bir grafik bulunuyor. Bakalım, Sıfır kişi fiziği seçmiş. Açıkçası şaşırdım çünkü fizik tartışmasız en sevdiğim derstir. Burada fizik sıfırla bir arasında görünüyor. Bunu aşağı çekelim. Çünkü fiziği seçen yok. Kimyayı seven bir kişi var. O yüzden bunu bire çıkaralım. Geometriyi seçen dokuz kişi var. Bu yüzden sütunu dokuza çıkarıyoruz. Bir kişi kimya. Aha! Bunu söylemiştim zaten. Öğretmenlerden 3 tanesi tarihi sevdiğini söylemiş. Tarihi de 3'e yükseltiyoruz. 7 kişi de dil dersi demiş. Bu sütunda 7'ye. Şimdi kontrol edelim. Evet, hepsini doğru yapmışız.